Arkadaşlar, e, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Mehmet Ali de var. Şu, şöyle. Lan biraz uzağa gidelim de görelim. Şimdi e, benim arkadaşım biliyorsunuz ya, e, e, kanalda videoları e, birlikte video çektirdik. Filmler çektirdik. Oradan da konuşuyorum. Eğer oradaki videoyu, oradaki kameradan da setmek istiyorsanız, açıklama kısmına koymayı unutmazsam, e, oradaki videoyu da azarım size. Oradan indirsiniz videoyu, seyredersiniz. Şimdi İsmet diye bir tane arkadaşımız vardı bizim. Orada. Onu trollleyeceğiz. Oh. Nerede şu an? Aynen görmesin Bir yere saklanalım bence Kanka kanka bence bir yere saklanalım Ben Amerikan Dubai konuşacağım Eymen'in kamerasına şey yapacağım Eymen'in e, kamerasını Edith'e koyarım ben şey, Eymen biri çekicek konuşurken Bir tarafa etikotu, etiket olarak onu koyarım Utoddan açacak bana görüntü Şu an arkadalar Arkadaşlar bu videoyu 1080 pde de seyredebilirsiniz Önerilen ya da ye dizim pe. Arkadaşlar orada. Arkadaşlar orada. Orada orada görüyordum. Videonu dur, videonu durdur bak arkadaşlar. Videonu durdur. Arkadaşlar Eymen video. <gülüyor> arkadaşlar şu anda acayip korkuyorum ben. Videoyu birazdan durduracağım. Koş koş koş. Evet, koş arkadaşlar kaçtık. Devam ediyoruz. Kaçtık. Evet. Arkadaşlar bir bakayım geliyor mu? Şu an nerede? Kameraya da göster bence. Evet, biber gelmiyor. Gördüğünüz gibi şu an tuvaletin önündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum. Birden çıkar diye. Demin trolü çektik. Demin trolleyecektik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yakaladı. Plus senin sıfatına dedi. Altımız sıçtı. Ful... Açmıyor <gülüyor> ne keyif Aynen. <gülüyor> Ödün koptu. Nerede o? Arkadaşlar bir dakika. <gülüyor> evet, bekçi çekeceğiz. var. Evet bekçi var. Bekçi. Sıkıntı evet. olabilir. Aynen, aynen. Bak kesin şu şimaller falan bir arkasını saklandı. Bekçi ben de Şuradan yürüyordum işte. Düzgün, düzgün. Biraz da ben ön kameraya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Aa, orada, orada. Kameraya <gülüyor> orada. Arkadaşlar gördüm. <gülüyor> gördüm. Ön kameraya geçince geliyorum. Arkadaşlar göstereyim. Orada bir yerde arkadaşlar. Arkadaşlar ben de öbür kamerayı Arkadaşlar geçip de geleyim. geldim. Şuradan, şuradan görecek, bak. Buradan, buradan geliyor, buradan geliyor. Arkadaşlar şu anda orada bak ağacın arkasında bir mavilik var. Arkadaşlar ben hemen kameraya. Arkadaşlar şu anda geliyor. Öbür taraftan da önce. Arkadaşlar şu an nerede olduğunu göremiyorum. Büyük şanta. Kaydıraklara çıkmaya düşündük ilk başta. Vazgeçtik. Bekçi Bekçi nerede Bekçi çıktı mi? Gitmiş. Aa Bekçi orada dur. Arkadaşlar Bekçi orada çaktırmıyorum. Çaktırmamam lazım o nerede şu nerede ben buradan bakayım sen oradan bak arkadaşlar tamam. çok fena arkadaşlar şimdi yeniden arka kameraya geçiyorum arkadaşlar ben de arka kameraya geçiyorum arka kameraya geçtim anar kozala bak ben buradan bakıyorum arkadaşlar burada yok şöyle kenardan bir bakayım Kanka Kanka Bana Whatsapp'tan <gülüyor> boyunca... kanka, Whatsapp'tan bana şey şerit... <gülüyor> Kanka sen dediğin yeri büyüklemem lazım Ördek koyacağım oraya Arkadaşlar e... Oynamayı da bilmiyorum diyor Nerede o? Arkadaşlar çok salak biri şey. yok salak demeyelim de Aynen, Ben tuval olduğu için diyorum hadi bakalım <gülüyor> Arkadaşlar beni acayip derecede fena... Beni acayip derecede... Kanaldan engelleyeceğim arkadaşlar. Beni acayip derecede kamera her türlü nasıl bilmiyorum. Ee, beni acayip derecede trollediydim. Onunla hıncımı alacağım. Hatta hıncımızı alıyoruz şu anda. Bakın senin telefonundan da şöyle. Oradan görünmüyor. Bu bir yere saklandı ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Birden karşıma çıkacak diye altımız süreceğim. <gülüyor> bir koymam da ördek koyarım. Nerede şu an? Şu an görünürde yok. Anladım. Arkadaşlar Mehmet bakayım. bakın. Metari sınıfın en çıktı çocuğu. <gülüyor> Arkadaşlar Türk bayraklı e, para kazanma etkinliğineştireceğim Youtube'dan Merak etmeyin. Sizin sayenizde o paraları kazanacağım. Kendime Türk bayraklı kılıf alacağım. Arkadaşlar ben daha para kazanmayı açmayacağım. video uzatanlar var. Bir de kanka 10 dakika video uzatmazsan bir de algoritma gelirse para kazanamıyorsun. Aynen ya. Arkadaşlar bak, ben hemen kendi <gülüyor> kameraya geçtim. Allah orada bak. Nerede? Orada var. Gördün mü? Hayır hiç bak göremedim hala. Var var. orada. Göremedim hala. Aa gördüm gördüm vallahi gördüm. Ağacın arkasında saklandı. Arkadaşlar orada anam orada yala. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gördünüz mü orada birisi var bak. Bak mavi mavi. Ve... Evet arkadaşlar. Kaka şu şey ne? elektrik şeyi var ya. Oradan dolaşıp da mı gitsek? Geçil var ya şu ya, ileride. Koşuyor arkadaşlar. Koşuyor arkadaşlar. <gülüyor> Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! yok Dur! orada geliyor geliyor geliyor Dur! geliyor Dur! Bir. Video haberlere bu pip oldu lan. Abi şu işte. anda İsmet'e üzüldüm ben de üzüldüm. Ben de ama al ondan aldım ben. ben bana trol yaptıydı. Ben de geçin gözüme yönecek gibi. Arkadaşlar bana trol yaptıydı. Onun için aldım. O yüzünden evet. Öz Öz ben, ben özellikle benim videom e Baya bir sasile olacak. Anne ben bayağı bir sasileceğim. Oraya bir sürü art arda orada koyacağım yani. Ördek Aa, arkadaşlar. arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. O iyi butonuna koyarım. İsmet Eymen'le mücadele ederken tam orayı ben çektim. Tam çektim. Oradan görebilirsiniz kanalı. Evet arkadaşlar. Veya. Oradan e, Mehmet Han'ın kanalını açacak. E, arkadaşlar unutma abone sıfır video. <gülüyor> arkadaşlar abi Mehmet kanalına da iyi butonuna koyarım. Oradan ona da abone olmayı unutmayın. E, güzel videolar çekiyor. Arkadaşlar bu arada 20.000 abone olunca sokaktaki insanları trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar sokaktaki insanları trolleyeceğiz. Hatta şimdi birazdan biraz başlayalım mı? Aynen arkadaşlar 20.000 abone de Şimdi den başlayalım. Evet arkadaşlar. Troll e, e, özel. Hala kanala abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmayı unutmasın. E, kaç beğeni gelsin? Şu anda kaç 9 mi? abonem var. 5 gelsin kanka. 5, 5 like gelsin bak. Aynen arkadaşlar. Şimdi e, İsa Metin'in kalbini almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üzüldüm ya. Evet, Görüşmek üzere. Ve bye bye. İsa İsmet üzülme tamam. Kanka, şaka yaptık. yaptık. Kanka <gülüyor> şaka el yaptık. El salla Hadi. Eyvallah. salla. Roblox on ya. Roblox onu da takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz.